Elektrooptik ve kızılötesi güdümlü füzeler gelişen teknolojiler nedeniyle askeri üsler, mühimmat depoları ve sivil stratejik tesisler için giderek daha fazla tehdit haline geliyor. Bir yandan füze teknolojileri hızla gelişirken karşı tedbir anlamında da yenilikçi teknolojiler yerli ve milli imkanlarla geliştirilmeye devam ediliyor. Savunma Sanayi Başkanlığı ile Meteksan savunma arasında geçtiğimiz yıllarda imzalanan Nazar Projesi'nin birinci fazı kapsamında geliştirilen Nazar Kara Sistemi ilk kez İDEF 2021 Fuarında sergileniyor. Sistem elektrooptik ve kızılötesi güdümlü mermileri tespit ve bu özellikteki mermilere karşı yönlendirilmiş lazer kamaştırma ve fonksiyonel imha tekniklerini uyguluyor. Böylece elektrooptik ve kızılötesi güdümlü mermilerin uzak mesafelerden etkisiz hale getirilmesi de mümkün oluyor. Nazar yalnızca bilinen elektrooptik ve kızılötesi füzelere karşı etkili olmakla kayınlayıp aynı zamanda geniş bant çalışma kabiliyeti sayesinde asimetrik tehditlere de karşı avantaj sağlıyor. Sistem keşif ve gözetleme özelliklerine sahip. Ayrıca genel etkinliği arttırmak maksadıyla da diğer sensör ve sistemlere de entegre olarak çalışabilecek. Nazar ilk aşamada mobil bir platform üzerinde hareket ihtiyaçlarına uygun olarak istenilen mevkilere kolaylıkla taşınıp götürülebilecek. Sistemin çalışması için ihtiyaç duyulan elektrik, kendi jeneratörü ile sağlanıyor. Yani harici bir güç kaynağına da ihtiyaç duyulmuyor. Nazar projesinin birinci fazında geliştirilen kara sisteminin ardından, savaş gemilerinin güdümlü mermilere karşı savunma kabiliyetlerini arttırmak maksadıyla gerekli modifikasyonlar yapılacak, nazar sistemi askeri gemilere de konuşlandırılacak. Ayrıca lazer kamaştırma ve fonksiyonel imha tekniklerinin geliştirilmesi, denenmesi ve değerlendirilmesi için test ve eğitim yardımcısı olarak da kullanılabilecek. Projeyi hayata geçirecek olan Meteksan Savunma Sanayi AŞ, savunma sanayi sektöründe Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer güvenlik güçlerimize milli bağımsız ve özgün yüksek teknoloji ürünler ve elektronik sistemler geliştirmekte ve üretmekte. Radar sistemleri, Çevre gözetleme sistemleri, lazer ve elektrooptik sistemler, haberleşme sistemleri, sualtı akustik sistemler ve platform simülatörleri olmak üzere 6 alanda faaliyet gösteren METEKSAN Savunma, Türkiye'nin milli gemi, helikopter, İHA gibi platform görevlerinde de tank savar ve hava savunma füze sistemleri geliştirilmesi gibi birçok kritik projede görev alıyor. Helikopterler ve İHA'lar için radar sistemleri, çevre gözetleme radarları, drone savunma sistemleri, altimetreler, taktik ve stratejik füze sistemlerinin veri bağları, sonar sistemleri, sualtı erken uyarı ve haberleşme sistemleri ile eğitim simülatörleri, Metexan savunmanın geliştirdiği bazı özgün ve milli ürünler arasında bulunuyor. <gülüyor>